Merhabalar sevgili Açık Bey'in dostları. Açık Bey'in stüdyolarından yaptığımız ilk ama gerçekten ilk yani stüdyonun da ilk, soru yorumun da ilk çekimine hoş geldiniz. Çok güzel bir ortamımız var. Bundan sonra size yayınlarımızın önemli bir kısmını buradan ulaştıracağız. Bugün alışık olmadığınız ama muhtemelen daha çok beğeneceğiniz bir formatta soru yorumla karşınızdayız. ve Her zaman olduğu gibi yanımda soru yorumun ayrılmaz parçalarından bir tanesi. Sevgili, uzman psikolog. Aslında klinik psikolog. Ayşe, Naz, Hazal, Sezen hepsi bir arada. Hep Hazal. birlikte. <gülüyor> nasılsınız <gülüyor> hocam? Talk show'cu olmayı istiyormuş. Hocam masayı şey. hazırmış. Gerçekten Siz sadece öyle. masaya ihtiyacınız varmış. Mas. Evet. Sen de selebriti olarak bugün misafirim olmuş gibi oldun böyle Ama şey ilginç bir oldu. Ben soruları soruyorum. Hani evet. buradan ama ya konum değiştirmiş olduk. hadi i̇şte üstünde soruyorum yani maşallah. İşte, nasılsınız hocam? Gördüğün gibi iyi sanasın, ben de iyiyim. burası Eşim senin mi? eve de yakın, evet. iyi rahatsın artık, <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> çekimlere gelirsin. Evet yürüyebilirim de güzel olur. Aynen öyle. Bu arada bu ilk defa tabi ilk setup'ımızı kurduk, ilk çekimimizi yapıyoruz. İnşallah daha ileride buradan bir canlı yayın muhabbetimiz de olacak. Bizim ekip çılgın arkadaşlar burada çok enteresan canlı yayın muhabbetleri yapmışlar. Yakında internetin çitasını çok yükseltecekler. Haberiniz olsun yani çok çılgın işler yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Hocam şimdi kayıt alacağız ama şeyi hatırlatmak gerekebilir. Canlı yayını takip eden ve düzenli yorumlarıyla sorularını gönderen ciddi bir kitlemiz var. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz yine canlı yayınları kesmeyeceğiz. Sadece aralarda evet. artık hani evet. daha belli bir sistem oturtacağız. Arada Sinan Canan'ın biraz takımı çok yoğun olduğu için her pazartesi yetişemeyebiliyor canlı yayını Artık da idare edersiniz ama başka canlı sürprizlerimiz olacak. Evet. Ee, gelmiştir gene bir şeyler. Bu arada e, herkese çok teşekkür ediyoruz. E, soruyorum. at adresinde mail kutularını patlattığınız evet. için e, çok acayip sorular geliyor. Tabi soruların önemli bir kısmı birbirine çok benzediği için Hazal'la ben elimizden geldiğince grupluyoruz daha ziyade Hazal yapıyor onu. Bana burada bayağı güzel sorularla gelmiş. İşte şimdi hadi bakalım yuvarla gelsin. Hocam çok fazla miti olan, çok fazla üstünde konuşulan ve ne kadar anlatılsa da tekrar tekrar mit olarak karşımıza çıkan bir soru tiplerinden biri var. Telepati. Hocam evet. bir seyirci yani şu Hanım daha doğrusu en son göndermiş, onunkini aldım. Telepati diye bir şey varmış. Diyor bu nedir ve gerçekten de bilimsel olarak beyin dalgaları uzağa gönderilebilen bir şey midir diye sormuş. Şimdi niyeyse bu telepati deyince bir dalgadan giriyor insanlar. Yani galiba önce beyin dalgası, telepati bunların bir alakası var mı biraz onu anlatmak lazım. Öncelikle telepati denen şey tele, uzak, pati de bu empatide olduğu gibi. Pati hissetmek demek aslında. Ee, uzaktan hissetme gibi bir anlamı var bu terimin. Şimdi anekdotal olarak çok fazla kanıt var yani anekdotal kanıt da bu arada şu demek insanlar diyorlar ki böyle bir şey gördüm diğer insanlar şahit oluyor hakikaten evet hissetti işte rüyasında gördü ertesi gün çıktı. ya da işte birinin uzaktaki düşüncesini işte ona kötü bir şey olduğunda insanlar hissediyor falan filan gibi. Bunlar bilimsel çalışmaya konu olmamış ama ortada çok gezen şeyler olduğu için anekdodal kanıt diyoruz. Şimdi bu anekdotal kanıtların çokluğuna rağmen bilimsel olarak doğrudan pek bir kanıtımız yok. Telepati dediğimiz uzaktan algılama işinin nasıl olmuş olabileceğine dair bir takım fikirler ortaya atılıyor. Mesela arkadaşımızın sorulduğu gibi beyin dalgaları üzerinden mi acaba diye. Biz o telepati deneyimi yaptığını iddia eden insanların bu deneyimi yaparken beyin dalgalarını ve işte o yaptığı şeyi izleyip kaydediyoruz. Fakat mesela beyin dalgaları ile o konu arasında bir korelasyon bulamıyoruz mesela. Dolayısıyla... Anlıyoruz ki bu konu onunla ilgili değil gibi. Sonra bir kısmı diyor ki belki manyetik bir alanla ilgilidir. İşte manyetik alan ölçümü yapıyor, telepati deneniyor, gene olmuyor. Fakat bu tarz e, yetenekler diyelim yani telepati gibi, duru-görü gibi ya da benzer parapsikolojik yetiler gibi her şey genel bir ortak özelliği var. Yani gerçek olanlar eğer varsa, gerçekten olanlar, böyle her istendiği tekrar edilemiyor. Yani bir insan oturup da ben şu anda telepati yaptım falan diyemiyor. Dolayısıyla biraz kazara oluyor bunlar. Hani ilham gelmesi gibi düşün. Hani işte bir anda böyle her gün beste gelmiyor ya bir bestekara. Arada bir geliyor. Bu işte biraz öyle. Bazı insanların da yatkınlığı var. Yani gibi gözüküyor. Onlar daha çok deneyimliyorlar böyle şeyleri ya da rapor ediyorlar. Benim gibi insanların da yok. Yani bende yok mesela telepati olayı. Şimdi bu kadar belirsiz, zamanı belli olmayan ve istemli olarak başlatılamayan bir şey de bilimsel olarak çalışmak zor. Ama... Beyin dalgası dediğimiz mesele 1901 yılından beri uğraştığımız bir şey. Yani kaç olmuş? 120 sene geçmiş üstünden. İlk defa Hans Berger kafa üzerinden kaydettiğinden beri biz beyinden birtakım elektriksel sinyaller alıyoruz ama nedir bunlar? Önce onu anlamak lazım. Elektroensefalografi. Elektro elektrik, ensefalo beyin, kafa, grafi de yazdırma demek. Yani Türkçesi beyindeki elektriksel aktivitenin kafa tası üzerine konan, kafa derisi üzerine konan alıcılar vasıtasıyla alınıp yazdırılması. Şimdi ne ölçüyoruz biz burada? Kafamızın içinde bir beyin var. Bu beyin jöre gibi bir organ ama elektrikle çalışıyor. Fakat elektrikle çalışıyor deyince 4000 watt elektrik yok bunun içinde. Yani günlük zaten 25 watt'lık ampul kadar elektrik yakan bir şey. Bütün yani 80 küsür milyar nöron ancak bu kadar elektrik kullanıyor. Ve çok mikrovolt düzeyinde minik elektrik oynamaları oluyor beynin yüzeyinde, beyni yaptığı işlev gereği. Biz bu aktiviteleri kaydetmek için, yani canlı bir insanın kafasının içine bir şey sokamayacağımız için ne yapıyoruz? Kafa derisinin üzerine elektrotlar koyuyoruz. Peki beyinle o kafa derisinin arasında neler var? Mesela üç katlı beyin zarları var. O katların içi sıvıyla dolu. Beyin omurilik sıvısı diye bir şeyin içinde yüzüyor beyin. Bir kere bir hani yalıtkan bir sürü tabaka var. Ondan sonra bir koca kafa kemiği var, bayağı kalın yani, nasıl diyeyim, ahşap gibi böyle kocaman. Onun üstünde ve altında kemik zarı denen bayağı sert bir yapı var. Onun üstünde en az altı tabakadan oluşan bir deri var. Ve bir de kısmetliysek bazılarında üzerinde saç falan var. Mesela bende yok. Dolayısıyla bütün bu yapıyı topladığın zaman bayağı yalıtkan bir bariyerler silsilesi içerisinden Böyle normalde beynin yüzeyinden bile ölçmenin çok zor olduğu bir elektriksel potansiyel biraz dışarı çıkıyor. Ama biz bunu nasıl kaydedebiliyoruz? Özel yükselticilerimiz var. O elektrotların aldığı minicik mikrobot düzeyindeki oynamaları amplifikatör dediğimiz cihazlarla yükseltip ekrandaki zık zık, zık dalgalara dönüştürüyoruz. Evet. Öyle bakınca sanıyorsun ki beyinden zor zor zor bir dalgalar çıkıyor. Beynimizin oluşturduğu elektrik ve manyetik alan en fazla kafanın birkaç santimetre ötesine kadar etki gösterebiliyor fiziksel anlamda. Onun dışında ölçülebilir hiçbir etkisi yok. Beyin dalgası dediğimiz şey tamamen elektrik. Eğer bu iş beyin dalgaları üzerinden olsaydı, mesela şu anda oturduğumuz yerdeki elektrik tesisatının bizi delirtmesi gerekirdi. Yani oradan yayılan elektrik enerjisi çok daha fazla. Beyinden yayılan dalgalar elektrik ve manyetik tabiatlı olduğu için, muhtemelen telepati denen meseleyle pek bilgisi yok. Peki ne gösteriyor bu beyin dalgaları bize? Beyin dalgası beynin çalışma modlarını gösterir. Yani içeride ne olduğunu okuyabilmene imkan vermez ama ben bunu hep şeye benzetirim işte bir çamaşır makinesi mesela çamaşır yıkıyor. Elin üzerine koyduğunda ya da bir hareket sensörü bağladığında makineye, sen makine normal yıkıyor mu ya da duruyor mu çalışıyor mu veya sıkma döneminde bzzz diye böyle yüksek frekansı titreşiyorsa makine sıkma yapıyor dersin, boğuk bir ses geliyorsa su alıyor dersin falan filan. Sadece böyle çalışma modları hakkında bilgi alırsın ama çamaşır makinesinin üstüne alıcılar koyarak içeride yıkanan çoraplar, kimin renkleri ne, kaç tane iç çamaşırı var bunları söylebilme imkanın yok. Detaylı bilgi vermiyor sana onlar ama Makinanın çalışma modunun hangi seviyede olduğunu söylüyor. Beyin dalgaları da diyor ki mesela bu insan uykuya girmek üzere. Bu insan rüya bu görüyor. Alfa, beta, He, de alfa, beta de dediğimiz de. dalgalar. Mesela işte matematik problemi çözüyor. Ya da e, mesela kafadan aldığın yer de önemli tabii. Mesela beynin arka tarafından sinyal alırken orayı dinlenme durumunda görüyorsan, yavaş dalgalar geliyorsa diyorsun ki bu kişinin gözleri kapalı mesela. Görmene bile gerek olmadan bunu söyleyebiliyorsun. Sadece çalışma modlarını söylüyor. Mesela bir örnek vereyim, siz kişiyi görmeden, beyin dalgalarına bakarak o kişinin uyuyor mu, uyanık mı olduğunu çoğu zaman ayırt edemiyorsunuz. Yani illa kişiyi görmeniz lazım. Niye? Uyurken özellikle mesela REM dediğimiz o aktif zihin döneminde neredeyse gündüzki çalışmaya benzer bir çalışma aktivitesi kaydediyorsunuz. Dolayısıyla o ikisi arasındaki farkı doğrudan söyleyemediğiniz için insanı da görmeniz gerekiyor ne yaptığını bakıp işte dalgalarla onu karşılaştıracaksın. Özetle, Beyin dalgaları çok işte mesela hipnoz durumlarında, derin konsantrasyonda, problem çözerken binlerce kez kaydedildi. Ve bu tip parapsişik dereyimler yaşadığı iddia edilen makalarda da çok fazla kaydedildi. Evet beyin dalgalarında belli değişimler oluyor ama bu değişimler bizim günlük hayatımızda da farklı zamanlarda. Mesela derin uykuda ortaya çıkan bir aktivite. mesela i̇şte böyle derin konsantrasyona girdiğinde de çıkabiliyor. Yani onlarla direkt bir ilişkisi yok. Beyin dalgaları birkaç santimetre öteye etki edemediği için, ki bu arada yani tekrar onu şöyle bir vurgulamam lazım galiba. Birkaç santimetre öteye yaptığı etki, mesela üç santim ileride benim beyin dalgalarımın etkisi ayın çekim etkisinin milyonda biri kadardır muhtemelen. Yani ay bana daha fazla etki yapıyor gibi. Çok çok düşük bir etki bu. Kaldı ki kilometreler ötesinden bilmem ne erişecek bir yöntem bu değil. ama Faydalı bir aforizma olarak, tekrar ediyorum ama bilimsel değil, özellikle bunu kameraya bakarak söylüyorum. Sinan Hoca telepati açıklaması yaptık gibi anlaşılmasın. Ee, mesela kuantum fiziğinde bize gösterilen bazı bulgular var. Maddenin en ince dokusunda bir davranış biçimleri var. Bunları günlük hayatımızda görmüyoruz biz. Mesela evrenin iki ayrı köşesinde olan iki parçacığın, Birbirleriyle anında haberleşebildiklerine dair kuantum dolanıklığı dediğimiz falan hikayeler var. Şimdi biz de maddeden yapılı olduğumuza göre, atomlar, kuarklar falan onlardan oluştuğumuza göre, bizim de aslında en küçük düzeyde kuantum fiziğinin kurallarına tabi olmamız gerekiyor. Ama normal alemde bu etkileri pek göremeyecek kadar büyüyüz biz. Kuantum fiziğinin öyle bir durumu var. Yani çok küçüklerde geçerli. Madde büyüdükçe, ağırlaştıkça, kitlesi arttıkça kuantum etkileri göremiyorsun. Fakat bizim zihinsel süreçlerimiz hep böyle atomik moleküler meselelerle ilgili olduğu için belki, belki yani bilemiyoruz öyle bir teori var. Uzaktan etkileşimler kuantum düzeyinde olabilir deniyor. Tabii bunu sınayacak bilimimiz henüz yok. Peki hocam aslında şeyde belirtmek gerekir mi? Hani bu EEG gibi cihazlarla beyin dalgalarını yakalıyoruz. Peki çok güzel. Ama aslında sadece beynimizdeki dalga olmadığını mesela Galvanic Screen Response'la da hani aslında vücudumuzda biz bunu bir döküm olarak aldığımızı belki bir hatırlatmak gerekir. Yani. Her, zaten esas konu var. mesela beyin, şimdi bir şeyleri bilmek beyinle ilgili. Dolayısıyla beyin dalgasının uzaktan bilmeyle de alakası olabilir diye doğal bir düşünme sistemimiz var ama kalbimizin ürettiği elektriksel aktivite, derimizde sinirlerimiz aracılığıyla oluşturur elektrik aktivite. Yüzlerce kat yüksek mesela beynimizin hmm. aktivitesinden. Dolayısıyla bir şey etki edecekse kalbin etki etmesi lazım. Ee, bu arada şeyi biliyoruz. Metaforik olarak etki ediyor aslında hocam kalbimiz. <gülüyor> öte fiziksel olarak bu gösteriliyor. Mesela insanlar tokalaştığında, uzun süre sohbet ettiklerinde, evet. beraber şarkı söylediklerinde kalplerindeki elektriksel aktivite senkronize olmaya başlıyor. Bu sarıldıklarında da diye böyle klasik söylenen bir şey tabii. vardır. Şimdi hani. i̇şte bu zaten e, bir... E, Ruhsal eşlenikliğe eşlik eden bir fiziksel eşleşme hali. Bu zaten var ee, ama mesela işte bunu kuantum fiziğiyle ile birleştirenler şöyle bir iddiada bulunuyor. Mesela anneler genellikle çocuklarının başına kötü bir şey geldiğini hissediyorlar. Ya. Hakikaten böyle bir vaka var yani insanlar çok rapor ediyorlar bunu. İşte gece uyandım işte şöyle bir şey oldu ya işte annemin başına bir şey gelmiş sonra öğreniyorum ya anne diyor ki işte çocuğun başına bir şey gelmiş falan gibi. Yani bu tip vakalar o biraz önce bahsettiğim kuantum dolanıklığına çok benziyor. Kuantum dolanıklığına şöyle bir hikaye var. Normalde atom altı parçacıklar bir atomun parçalanmasıyla onun içinden çıkan parçalar şeklinde ortaya çıkıştır. Radyoaktif bozulmada mesela. Dolayısıyla bu bozulma sırasında o bozulma işlemi her iki parçacığa birbirini tamamlayıcı bir karakter verir. Yani işte, mesela kuantum izinde spin diye bir özellik var. Bunu parçacığın dönmesi olarak düşünebiliriz. Bir parçacık saat yönünde dönerek gidiyorsa öbürü tamamlayıcılık ilkesi geliyor. Onun zıttı yönde dönerek gitmesi gerekir. Ama işte kuantum fiziğinde tuhaf bir şey var. Sen bunları ölçene kadar, bunların ne tarafa döndüğünü bilemezsin. Ama bundan da öte aslında her, her parçacık hem saat yönünde hem tersine dönme özelliğini birlikte taşır. Buna kuantum eş durumunu falan deniyor. Neyse bundan faydalanarak şöyle bir şey yapıyorlar. Aynı atomdan çıkan parçacıkları çok uzak mesafelerde ölçtüğün zaman şöyle bir şey oluyor. Bir parçacığı ölçtüğün zaman onun durumunu belirliyorsun. Normalde bunun bilgisinin öbür parçacığa da gidip onun da ters özellik göstermesi gerekiyor. Ama arada bir zaman geçmiyor. Yani bunun sen durumunu belirlediğin zaman onun da durumu şak diye belirlenebiliyor. Dolayısıyla o aradaki mesafeden bağımsız bir iletişim olduğu için, buna İngilizce spooky connection deniyor mesela şeyde, e, anında bir etkileşim söz konusu. İnsanda da böyle bir şey varsa hı hı. ama tamamen bir benzetme tekrarlıyorum. Anne ve bebek bir ara birdi biliyorsun. Ya da böyle çok yakın insanlar bir dolanıklık halindelerse. Ayrıldıkları zaman aralarındaki mesafeden bağımsız olarak işte kuantum alanda bir bağlantı kalıyor olabilir diyorlar. Ve bu bağlantı ona bir şey olunca bunun onu hissetmesi gibi bir etki yaratabilir. Tabi biraz fazla bariyer sıçrayan bir açıklama bu. Sadece bir metaforu biraz belki bağlamından çıkararak uygulamak gibi. Ama şu da unutulmamalı ki bilim tarihindeki büyük buluşların hepsi böyle sanrıya ya da hayale benzer sanatsal ya da ilhami fikirlerden geliyor. Einstein, Aslında sınır zorlamakla da tabii. alakalı bir noktada hocam. Yani düşüncenin sınırlarını da zorlamakta. Yani belli bir şey mantık çerçevesinden çıkararak belli bir daha ne olabilir? Bu daha neye evrilebilirle bir, Bak, adım... bir sürü laf ettim. Bu lafın özetini Biz bilmiyoruz terapatiğinin ne evet. yani <gülüyor> var mı yok mu varsa neyle oluyor için demek ki eldeki fikirler yetmiyor. Biraz marjinal bir fikir. Aslında yeter. yaptığımız hocam yani belki gündelik yaşamda da yani bir şey yok dememiz için bile onun e, durumunu kanıtlamamız gerekiyor evet. ya bilimsel olarak. Yani yok veya var diyemiyoruz bu durumda sadece tahmin. veya evet. Varlı şey kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir karsagan. Mesela güzel bir söz bu. Bir şey yok diyebilmek aslında felsefi olarak mümkün değil. Şimdi bütün evreni gezeceğim de yok diyeceksin. Öyle bir şey yok. Birisi hele birileri rapor ediyorsa bu raporlama yani ben telepati yaptım lafı bu kadar sık geziyorsa kulağın üstüne yatmak hani akıllı bir insanın işi değil. Ha diyebilirsin ki ben bununla ilgilenmiyorum. Benim ilgi alanıma girmiyor. Bana makul de gelmiyor. Bunu demek de çok özgürsün ama böyle bir şey yoktur. Bilim otoritesiyle söylemek biraz insanın önünü tıkayıcı oluyor. Yani Einstein bile bu hataya düşmüş bu arada onu söyleyeyim yani. Kuantum olmaz öyle şey demiş. Ama bugün bütün teknoloji o adamın olmaz dediği kuantum fiziğiyle oluyor. O yüzden hani diyorlar ya ne oldum dememeli ne olacağım demeli diye. Yani Einstein de olsa aynı baltayı taşa vurabiliyorsun valla. Buradan Aslında... da buraya bağladık ya helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buradan şey de gider ön yargılı olmamak falan diye anlatılır tabii, tabii, yani devam edelim. Sosyal her türlü mesajı verebiliriz yani. O zaman... Umarım Büşra mıydı soruyu soruyor. Büşra'ydı. Büşra'yı bilmiyorum çok konuştum ama inşallah bir şeye yaramıştır yani. Haydi. Hocam o zaman yeni soruyla devam Hadi edelim. Bakalım. Hocam, şimdi bir an düşündüm bütün riskleri sevdim diye. Çok basit bir soru ama çok da konuş, üstüne konuşulacak bir soru. Neden risk alırız? Yani bu basit gündelik şeylerin içinde dahi olan işte aşırı hızlı araba kullanmak çok riskli bir eylem. Neden bunu yaparız? İşte neden gider batacağını bileceğimiz, bildiğimiz bir şey ona rağmen yine bir yatırım yaparız? Bu, bu tarz riskleri biz neden alıyoruz? Bir kediyi, bir zürafayı ya da bir gergedana bir hız trenine bindirip izlediğimizi düşünelim. Daha önce inşallah yapmamışsınızdır diye tam şey yapıyorum. Yani kedinize falan böyle şeyler yapmayın ama herhangi bir hayvanı alıp böyle bir heyecan oyununa koyduğunuzda kakara kikire eğlenen bir hayvan göremeyeceksiniz. Yani bir düşünün mesela kediler tırsar, fareler tırsar, zürafa tırsar, fil de tırsar. Hep hepsi korkar yani. Niye? Çünkü onlarda olmayıp da bizde olan bir şey var gibi. Bizde de herkes değil. Bazılarımız böyle azrenin arttırıcı, Ölümle burun buruna getirici, tehlikeye evet. soktuğu vehmedilen durumları seviyorlar. Şimdi bu insanı işte şöyle bir düşündüğünde diğer canlılardan ayrılan şeylerden bir tanesine benziyor. Ama hocam tam olarak aynı ee, Çok sıklıkla anlattığım, en az iki kitaba konu ettiğim bir cesaret konusu var. Cesaret korkuya rağmen üzerine gidebilme yeteneğiydi. Tam olarak aynı değiller. Değil işte orada geleceğim. Cesaret dediğin şey mesela hayatta normalde hiçbir hayvanın yapamadığı, işte senin yaşarken hep böyle içinde yaşamaya alıştığın, bildiğin şartların dışına adım atmaya karar vermek. Sebebi çoğu zaman belli değil. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorsun. O şimdiye kadar yapmadığın şeyi yaptığında zarar görme ihtimalinde var. Tam böyle belirli olmayan bir fayda kazanma ihtimalinde var. Hatta bazen faydası belirgin ama riski büyük. Ee, hani risk görme ihtimalin daha fazla. Ona rağmen insanların bir kısmı bazı zamanlarda, Böyle bir cesaret adımı atıyorlar. Cesaret korkuya rağmen üzerine gidebilmek demek. Şimdi biz bunu sevebilecek bir ruhsal yapıda, bir ruhsal aygıtla donatılmış gibi gözüküyoruz. Çünkü insanın fabrika ayarları teorisinin temelinde ne var? Zayıf, çıplak, aciz ama zihni aşırı gelişmiş bir canlı olarak dünyada hayatta kalmanın yöntemi dünyayı değiştirmek. Yani olduğu gibi hayatta kalamıyorsun. Bedenin yetersiz, ortam çok vahşi, sana ters. Ne yapacağım? Dünyayı değiştireceğim. Değiştirmek için de var olan şartların sürekli alternatifini düşünmen lazım. Bu şöyle değil de şöyle olsa nasıl olur? Şimdi bu psikolojik temelden hareket ettiğinde dünyayı değiştirme dediğimiz mesele bir güdü olarak eğer bu türe yerleşirse bu türün hayatta kalma şansı artar. Evrimin temel kuralı bu. Benim sınırları zorlamak güdüsü dediğim şey bununla alakalı. Sadece bu arada ben demiyorum. Bir sürü insan söylüyor bunu. Ta Maslow'da falan da buldum daha sonra başka kelimelerle anlatılmış. Neticede biz var olan şartları zorlayarak hayatta kalan bir tür olduğumuz için atalarımızdan bize adeta bir içgüdü olacak şekilde seçilerek yani sadece sınırı zorlayanların hayatta kalabildiği, böyle mağarada hamakta yatanların erken soyunun tükendiği, tembel olanların pek hayatta kalamadığı ya da yöreme şansı yakalayamadığı bir geçmişin bugünkü sonucu gibi duruyor. Hepimizin içinde böyle bir dürtü var ama 21. yüzyılda yaşarken, şu içinde doğduğumuz dünyada. Muhtemelen bizi izleyenlerin bir kısmı 20. yüzyılda doğmuştur. Sayıları gittikçe azalıyor bu arada. 21. yüzyılda doğanlar daha fazla izliyor bizi. Bu ortam bizim böyle çok sınırları zorlamamıza, coşmamıza izin vermeyen bir ortam. Bunun için pek fırsat bulamadığımız bir ortam. Çünkü medeniyetin içine doğuyoruz, her şey hazır, işler tıkırında, kaderimiz belli, okuyacağımız okul, yapacağımız iş... Açlık tehlikesi yok, vahşi hayvan tarafından kovalanma riski yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada bu güdü biraz karşılıksız kalıyor. Yani bir köyde, belde, torosun dağ köylerinde yaşayan birileri, toroslarda yaşayan birileri çok belki bunu yaşıyorlar işte bir tarlada, hayvancılıkla, dağda, tepede uğraşırken bunu gene yapmak zorundasın ama... Yani benim gibi İstanbul'da yaşayanlar, ne O <gülüyor> Yazar kasa Çalışlar, bozulur, doğru. sıra beklersin. Eceliniz oldu. Bu arada oldu. Gerçek hayattan alınmış bir örnektir bu. O seznik yani. biz tabii, Hayattaki en büyük <gülüyor> challenge'lar böyle oluyor. Biz. Ya da Eceliniz trafik oldu. tıkanır, tabii. Evet. Trafik tıkanır ona sinirlenirsin mesela. Ve o trafik tıkanıklığının yarattığı sinir ve stres aslında işte hep anlatırım. Tabiatta aslan kovalama sırasında yaşanan stresle hemen hemen aynı. Biz bütün hayatımızı sanki bu düzenin içerisinde hayatta kalmak çok zormuş gibi garip bir moda evrilttik. Halbuki gerçek hiçbir hayatı tehlikemiz yok, açlık riskimiz yok, bir şeyimiz yok. Ama küçük sorunları abartıp coşturan bir sistem var. E tabi bu her şeyin tıkırında gittiği ortam bir süre sonra bizi karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı haline getiriyor. Ne yapıyoruz? Para verip, bilet alıp korku filmine gidiyoruz. Manyaklık mı? Onun film olduğunu biliyorsun. Oradaki herkesin aktörü, aktrist aktör olduğunu biliyorsun. Bıçakla kesilmediğin, onun salça malça boya olduğunu biliyorsun. Ama korkuyorsun. O korkuyu yaşamak için para veriyorsun. Psikos satın alıyorsun yani. Hız direni bir parkta, ben çocuklar bindirdi işte. Biniyorsun, ölecekmiş gibi bir şey oluyor. Yani böyle ters dönüyor bir şeyler, için dışına çıkıyor. Ve e, yanımdaki insanlar, tabii benim yaşım geçtiği için öyle yapamıyorum da, yanımdaki insanlar ellerini kollarını havalara kaldırarak neşe çığlıkları atıyorlar. Halbuki aslında ölüm riski taşıyan bir şey. Baştaki örneği düşün, yanıma bir tane gergedan bağlasam o sırada, hayvan höykürür, yani stresten ölür orada. Çünkü bunun bir oyun olduğunu ayırt edecek bir zihin yok. Biz neden bunu bir oyun olarak algılıyoruz? Dikkat et, bunların hepsinde hızlı araba sürmek de dahil, ki tehlikeli bir şey. Ama ayağımın altında fren var, yani bastığım zaman durabilirim algısı. Ya da işte o hız treninde ya bu emniyette emniyet içinde yapılmış bir oyun aracı, bir güven aralığı var. O güven aralığı sana bir kere bunu bir eğlence olarak gösteriyor. Her zaman bir risk var. Araba sürerken de hız trende de. Biliyorsun kazalar çok oldu münafarklarda. Bu da işe tatlı bir heyecan katıyor. Tatlı derken bu normalde kaza yapmaz. Ben normalde arabayla hız yapınca duvara çarpmam, bilmem ne yapmam. Bunlar verili olarak bizim cebimizde duruyor. Ama o riski alabilmek, o sınırı aşma güdüsünü gıdıkladığı için atalarımızdan gelen o ben enteresan bir şey yapıyorum. Sorun Hissi adrenelinle, pizörle bunun gibi stres olmanlarıyla beraber değilimize çok iyi geliyor. Ama abi. bu stres çok uzun sürerse. Mesela ya hız trenine düşün. Düzenliyle tekrar edilirse sadece Sadece tekrarını mesela Ters dönerken takılı kaldı. Normalde düşmedin, ölmedin. İnsanların bir anda müthiş öfkelendiklerini görebilirsin. Yani büyük bir korku, büyük bir öfke. Çünkü kabul edilebilir sınırlar içerisindeki risk her zaman eğlenceli. Korku filminden hız trenler su kaydırana kadar her şeyde geçerli. Ama eğer senaryoda ufak bir bozulma, bir belirsizlik olursa işte o zaman çok büyük arıza çıkıyor. İnsanlar bunu öfkelenerek korkarak hatta ciddi e stres e hasarı görerek karşılık veriyorlar. E bu eğlencenin bilimi dediğimiz bu özellikle de ekstrem eğlencelerin bilimi dediğimiz hikayede son yıllarda çok çalışılıyor. Bizim öğrencilerimizden bir tanesi de. Hatta izlediniz mi Açık beyinde de videosu var. Şöhret, Şöhret'in fabrikasına gidip çekim yapmıştık Polin Waterparks'ta. Onlar mesela bu su kaydıraklarındaki heyecanın bilimini bir teknolojiye dönüştürüyorlar. İnsan hangi koşullarda maksimum zevk alıyor, hangi noktadan sonra zevk, endişe ve korkuya dönüşüyor. Bunu çalışıyorsun. Ve gördüğün şey şu, öngörülebilir bir risk ama emniyet kuralları içerisinde böyle şeyler bize zevkli geliyor. Son olarak toplumsal mesajım vermede olmaz Mesela bir otomobil kullanırken aşırı sürat yapmak. Evet aşırı sürat yapan insanların çok küçük bir yüzdesi kaza geçirir yani hepsi kaza yapmaz ama kaza geçirildiğinde mesela hem hız yapan hem de işte kazaya karışan diğerler için felaketle sonuçlanıyor. Buradaki yanılgıyı çok iyi anlamak lazım. Bizim evrimsel olarak lineer doğrusal hızlanmaya dair bir koruma mekanizmamız yok çünkü atalarımız hiçbir zaman, işte bir 20-30 kilometreden daha hızlı yatay olarak ilerleyemediler. Mesela bak uçaktan herkes korkuyor çünkü uçaktan düşmek yüksekten düşmeyi bildiğimiz için hepimizi korkutur. Bu normal bir şey. Ama doğrusal hızlama bizi korkutmuyor. Niye? Çünkü böyle bir atasal tecrübemiz yok. Şöyle bir özgüven oluşuyor. Ya fren var, bassak durur. İşte öyle olmuyor o iş. Evrimsel olarak hazır olmadığımız için en fazla insanı, Covid'e, savaşa değil trafiğe kurban veriyoruz. Bu konu çok önemli evrimsel ayarları anlamadan trafik yaparsan bedeli milyonlarca insanın hayatı oluyor işte. Biz hesaplayamıyoruz. Özellikle de gaza gelmişsek, içimizdeki bu risk alma dürtüsü o gün coşmuşsa, acık 18'li 20'li yaşlardaysak, hafif kafa güzelse, mesela alkollüken araba kullanmayın diyorlar. Bunların hepsi birleştiğinde evrimsel olarak pozisyon almak isteriz. Biz aynı zamanda e, ayrıntılı personeli. ve detaylı birçok O yüzden drive, drive e, falan filan bu tarz ekstrem sporların Dışında aşırı risk alma davranışının altında bir şey kanıtlama çabası da var. Hani fizyolojik olarak tamamen adrenalin hissedikçe daha da çok hissedik hale geliyor. Bu konunun bir tarafı. Diğer tarafındaysa o kişinin tatmin var. olma hali. Yani bir şey yetersiz ki diğer taraftan o riski alarak onu bastırma arzusu da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. Özellikle o kişinin tatmin olma hali. Bir şey yetersiz ki diğer taraftan o riski alarak onu bastırma arzusu da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. İşte tam olarak aslında Hayır. söyle mesela bu tip ihtiyaçlar neden vardır misalda? Şimdi tabii William James falan işte, ta, William James'ten beri tartışan insanın içgüdü var mı yok mu hikayesiyle alakalı ama içgüdü dediğimiz şey aslında sorgusuz, sualsiz ve rasyonel olarak üzerinde düşünmeden içimizden zuhur eden davranış kalıpları anlamına geliyor ve baktığın zaman insanda böyle çok davranış var. O bahsettiğin Hani kendini tamam hissetme meselesi aslında temelde bir güdüye dayanmak zorunda. Ve o güdü arketipik olarak diğer canlarda gördüğümüz bir şeylere benziyor olmalı. Hayatta kalmayla bir kere evrimsel olarak bağlantısı olmalı. E şimdi hayatı tehlikeye sokan bir şey potansiyel olarak nasıl hayatta kalmayı destekliyor? Demek ki bir dönem böyle bir dürtünün hissin işe yaradı. Ama bugün mal adaptif olduğu bir durum tespit etmemiz lazım. Yani mal adaptif derken... Uyum sağlamaktan öte bizim uyumsal yeteneğimizi azaltan ya da bozan, bize zarar veren alışkanlıklara dönüşüyor. İşte bahsettiğin gibi insan hayatının bir yerinde bir eksiklik, sosyal kabul edilmemişlik bilmem ne bir şey yaşıyor. Ha, oradan bir başka güdüyle bunu tamamlama yoluna giderek aynı bağımlılıkta yaptığımız gibi yani zihinsel ödül yetmezliğini başka madde ya da davranışlarla tamamlamak gibi burada da bu güdüyü tatmin ederek o sosyal ya da neyse diğer eksikliği kompanse etme yoluna gidebiliyor. Ama yine tatmin edilen arka planda tatmin edilmeye çalışılan atavi bir güdü var. Bağımlılık haz ve beklenti üzerinden bir yan tatmin sağlıyor. Yani biz haz ve beklenti gibi devremiz var. Tabi hatta hayatta kalalım diye var. Ama biz bunu istimal ederek hayatın sorunlarını görmeyecek kadar kafayı güzel yapabiliyoruz mesela. Benzer şekilde bununla da riskle de sarhoş olanlar var. İşte yine Bizim mesela insanın fabrika ayarlarında anlattığımız şey aslında insanın temelde evrimsel olarak taşıdığı güdülere dair bir tarif o. Yani şöyle, şöyle şöyle güdülerimiz var diye bir iddiam var benim orada. Mesela sosyal ilişki kurmak için ayarlanmış bir canlının çok gelişmiş sosyal güdüleri olması aynı zamanda bunlarla ilgili bir ödül mekanizmasında varlığını gösteriyor. Yani işte birileri sarıldığımız tokalaştığımız zaman kendimizi iyi hissetmemiz bunun bir işareti. Ama şimdi bunu mesela... Ee, işte sosyal medya falan filan gibi şeylere aşırı bağımlı olarak bunu bir e, istismar aracına dönüştürerek kullanabiliyoruz. Yani bizi biz yapan bütün özellikler aynı zamanda istismar kanalı da olabiliyor. Sınırları aşmakla ilgili olan o cesaret mesaret kısmı da işte böyle bir risk bağımlılığına kadar giden bir istismar alanı. Biz riski bazen Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Herkes her zaman riski sevmiyor. Yani bunun zamanları var. Mesela Testosteron düzeyi yükseldikçe risk alma davranışı artar. Erkekte kadın da fark etmez. Yani testosteron erkek hormonu diyebiliyoruz ama e, hepimizde de yükseldiği zaman bir coşturuyor. Ve e, mesela işte deneyler var. İnsanlara eğer e, belli metinler okutturursan ve o metinlerin içerisinde işte e, nasıl diyeyim olumlu, gaza getirici falan ifadeler çoksa Testosteron düzeyi yükseliyor ve sonra yaptığın testlerde risk alma davranışı artıyor. Ama böyle daha depresif, sen iğrençsin, kötüsün, insan berbattır falan tarzı bir şey okutursan testosteron düzeyi düşüyor ve ona göre risk alma davranışı değişiyor. Ve bunun şeyi de var, bu arada yeri gelmişken söyleyelim, daha evvel bir soruda biraz bahsetmiştim ama öğretmenlerin etkili yöntemi nedir? Yani pozitif destekleyici geri bildirim yapmak mı yoksa hataları söylemek mi falan gibi. Yani bu konuda rivayet muhtelif ama bu açıdan baktığında e, olumlu geri bildirim vermek yani insanın iyi yaptığı şeylere bak bunu iyi yaptın bu harika oldu diye geri bildirmek o insanda testosteron ve diğer cesaretlendirici kimyasal kokteyllerin miktarını arttırdığı için yaptığını daha iyi yapabilir hale getiriyor insanları bir de böyle bir tarafı var risk alma davranışının kontrollü olması insanın başarısını genel olarak arttıran bir şey çünkü Hız trenine binmek, işte böyle tehlikeli bir şeyler, hatta korku filmi seyretmek falan bile bu testosteron düzeyini yükseltiyor. Bir şekilde bizi daha uyanık, daha böyle e, tetikte bir halde tutuyor. Ama bunu abarttığımız zaman işte diğer işlere hiç vakit kalmıyor. Kendimi bugün nereden atsam, arabayla nereye dalsam, Bağdat Caddesi'nde makas mı atsam falan gibi abuk yerlere gidebiliyor. Lütfen. Hiç hiç yakışmıyor. Kocaman insanlarsınız. Hocam siz bunu söylerken fark ettim ama başka bir zaman başka bir soru için alacağım. Bu procrastination dediğimiz erteleme davranışının da aslında bir riskli durumu var. Fakat dört farklı çıktısı şu ana kadar konuşuyoruz. Yani yaratıcılıktan iş verimliliğinin düşmesine kadar sonuçları Tabii. olabiliyor. Hayır. Aslında bunu da bu yönden bir değerlendirmek güzel Ayrı olabilir. Ayrı bir başlık yapabiliriz. Evet. Hocam devam edelim. Hadi bakalım. Ee, şöyle bu tarz soruları bazen gelecek soruyu diyeceksiniz. Almamın sebebi... Çok fazla bir beyinle ilgili hala mitlerle devam ediyor oluşumuz. Hatta evet. hatırlarsanız beyin sıfatına yani beyinle ilgili kullanılan sıfatlara dair mitleri araştırmıştık vaktiyle. İnşallah o da bir gün yayın olarak gelecek. Evet. Nöromitler. Ee, evet Bu konuda sevgili e, Safa Dündar arkadaşımızın bir akademisyen arkadaşımızın matematik eğitiminde bölümde doktorasını yaparken yazdığı güzel bir makale var. E, nöro, nöromit diye İngilizce aratarak bulabilirsiniz. Çok güzel evet. derlemişti onları. Biz de hocam onları ölçek çevirdik bakalım. Onları konuş yapmıştık. Yine buna benzer Fatma Hanım'dan bir soru gelmiş. Ee, onun için aldım. Şimdi demiş ki, bilgili ve cahil insanların beyin yapısı aynı mıdır? Nöronları aynı mı çalışır? Okuyan insanın beyni daha gelişmiş ve daha büyük mü olur? Evet. Yani <gülüyor> kısa bir cevap vermek <gülüyor> Tamam. Söyleyeyim. O zaman sıradaki soru. Ee, en güzel örnek yine e, mesela nasıl diyelim ona bir cihaz örnek vermek. Çünkü cihazları anlayabiliyoruz ya. Bilgisayar örneğini çok veriyorum. Yani benim şu bilgisayarımdan belki dünyada şu bir 1 milyon insanda vardır yani herkes satın alıyor bu bilgisayarı. Bu bilgisayarın hepsinin diyelim ki aynı modelin aynı özellikleri var, her şey aynı tıkır tıkır. Fakat içine yüklediğin programlar, onunla yaptığın işler, depoladığın dosyalar, işte bunu nasıl bir işte kullandığına göre bu bilgisayarın marifetleri değişiyor. Mesela şimdi benim bilgisayarım astronomik verileri analiz etmek için uygun değil çünkü o konuda bilgisi yani yazılımı yok, altyapısı yok. Ve öyle bir şey yüklenmediği için de özellikleri aynı olmasına rağmen bu bilgisayarın öyle bir yeteneği yok. Ama bu yazılımı yüklersen, uygun altyapıyı yaparsan, işte uygun ataçmanları takarsan, atıyorum uydudan veri alacak bir eklentiye USB'ye taktın şuradan, o zaman bu bilgisayar da aynısını yapabilir hale gelir. Şimdi insanlarda bir kere iki tane aynı beyin yok. Yani yapımız parmak izi gibi zaten farklı. Ee, işte dahi başarılı bilmem ne insanlar diye böyle ulan bunlar zaten şanslı diye alıp şuraya koyduğumuz insanların daha sonra beyinlerine baktıklarımız da var böyle pek bir numarası yok en şeyi işte ilginci hep bunu söylüyoruz biz sinir bilimcilerin çok sevdiği örnek Albert Einstein'ın beyni normal erkek beyninden neredeyse 300 gram daha hafif yani ortalama erkek beynine göre daha hafif ve gerçekten ortada bir yarık var falan herifin beyninin yani böyle bir eksik kısım var şey esprisi yapılıyor hatta işte ağırlıkları attığı için daha iyi uçuyor falan filan gibi bir şeyler söyleyen de var ama beyin yapısı ya da büyüklüğü değil mevzu. E, beyin bir bağlantısal şebeke öyle düşünelim. Yani hayal edebileceğimizin çok ötesinde karmaşık bir şebeke. Bu şebeke her şeyi yapabilecek bir potansiyelle dünyaya geliyor. Ama içinde bulunduğu duruma dair sorunları çözmekte uzmanlaşıyor. Yani bir insan mesela hep hayatta kalma sorunlarıyla uğraşıyorsa çok iyi bir hayatta kalma ustası oluyor ama o insandan bir edebiyat performansı beklemiyorsun mesela. Ya da devamlı işte piyanonun üstüne doğduysa Mozart gibi manyak bir müzikal yetenek çıkarabiliyor. O konuda bir dahi olabiliyor. O sistem neye göre programlandıysa öyle oluyor. Ama şunu da atlamayalım. Bugün belli bir konuya çalışmaya başladınız. Bu çalışmaya başladığınız konuyla ilgili Yavaş yavaş bilgi ve deneyim aldıkça o bilgileri deneyimleri birleştirip içgörüler elde etmeye başlıktayız. Yani derinleştikçe o konuda beynimizde milyarlarca yeni bağlantı oluşuyor, yeni yollar oluşuyor, eski yollar değişiyor. Fakat bu dışarıdan baktığınızda beyin anatomisinde görebileceğiniz bir şey değil, beynin mikro devrelerinde olan bir değişiklik. Yine bilgisayara benzetelim, bu bilgisayarımızı aldık, artık modeli eskimeye başladı. Götürdük kasayı, işlemciyi değiştirdik, yeni RAM taktık, bilmem ne. Hani bu markada pek mümkün değil ama bazı markalarda yapılıyor. İçini değiştiriyor, dışarıda kutu aynı. Değişen bir şey gözükmüyor ama mikroda değiştirdiğin şeyler nedeniyle bilgisayar beygir gibi çalışmaya başlıyor. Mesela daha önce yapamadığı bir sürü şey yapıyor. Upgrade mümkün, yani bir versiyon güncellemesi, bir çalışma seviyesini yükseltmek mümkün. Bu da anatomikten ziyade yine tabirimi mazur görsünler, benzetebileceğim başka bir şey yok yazılımsal ve mikro donanımsal değişikliklerle alakalı. Yani kimse doğuştan dahi gelmiyor. Ee, Problemi doğabiliyor. Mesela hafif otistik benzeri davranış gösterebilir. Şimdi bu problem derken sosyal açıdan problem işte. Eğitimde sorun yaşayabiliyor, sosyal ilişkilerde sorun yaşayabiliyor. Sosyo kültürel seviyeleri farklı yerlerde dünyaya geliyor. Oluyor çok farklı evet. koşullar ama fiziksel olarak beyinde bir Normal dışılıkla dünyaya gelen insanlar aşırı konsantre olabiliyor. Ne bileyim işte diğer insanların yapamadığı bir şeyleri yapıp ekstra avantajlar sağlayabiliyor. Ama onların da beynine baktığında çok görünür bir şey fark etmiyorsun. Yani mesele donanımdan ziyade yazılımla içeriği neyle meşgul ettiğimizle alakalı. Bu, bu, bu arada bu sorunun çok tehlikeli bir sorulma nedeni var aslında. Ya bunların beyni süper Zaten bunlar dahi. Ben şanssız bir insanım. Ne yapayım? Vermeyince Mabut neresin? Sultan Mahmut moduna giriyorlar. Öyle değil sistem. Nazar etme olur? Çalış senin de olur. Üç soruyorum da bir bunu söylerim biliyorsun. Bu lafı bir daha söylemem lazım. Çalışırsak bizim de oluyor. Peki hocam burada gelecek sorulardan biri olduğunu tahmin ettiğim için soruyorum. Bunun için belli bir yaş var mı? Yani şey diye denebilirim. iş, iş, iş benden geçti artık bu yaştan sonra bir şey değişmez. Veya sen daha çok gençsin hemen yüklen. <gülüyor> Hani bunun yaratacağı bir baskı veya bunun yaratacağı bir gevşeme olabilir Görünen o ki yok. Şöyle yok. Mesela gençlik döneminde daha evvel bunu konuşmadık galiba. Bence önemli bir konu. Bu konuyu soran olmamıştı ama sormuşsunuz gibi. Onu da araya sıkıştıralım. E, hayatın belli dönemlerinde beynin belli hakim çalışma modları var. Mesela bebeklik dönemi, o kritik dönem dediğimiz ilk bebeklik dönemi. Başka bir öğrenme modu beyni hakim. Gençlikte ya da önerişkinlikte erişkinlikte başka bir öğrenme modu. Erişkinlikte başka, yaşlılıkta başka. Şimdi bizim artık yaşım geçti bundan sonra bende olmaz dediğimiz mesele, gençlikteki o e, literal madde madde öğrenebilme yeteneği, yani bu budur, şu şudur, şu şudur diye yeni bilgileri alma gençlikte daha iyi. Ama erişkin öğrenmesinde fark etmediğimiz bir avantaj var. Bağlantısal ve örüntüsel öğrenme çok daha kabiliyet kazanıyor yaş ilerledikçe. Mesela bu aralar işte hem hayat uzadığı için hem de imkanlar arttığı için insanlar ikinci, üçüncü, beşinci kariyer yapıyorlar. İkinci, üçüncü üniversitesini okuyan çok fazla insan var. Ee, bazen çocukları yaşındaki insanlarla aynı sınıfta eğitim alan çok arkadaşımız var mesela. Mesela onlara bakıyorsunuz kendilerinden yaşça çok genç olan diğer program katılımcılarına göre çok daha üstün performans sergileyebilenler var. Onların nasıl çalıştıklarına bakıyorsun, nasıl öğrendiklerine, bir kere önceden getirdikleri bir mesleki bir şekilde hayat birikimi var. O hayat birikiminin içerisine yeni aldığı bilgiyi bağlayarak koyuyor. Yani daha önceki bilgilerine bağlayarak onun bir bağlama oturturuyor ve bizim zihnimiz bağlamsal çalıştığı için göreceli bir zihnimiz vardır. Bir şeyi bir şeye göre öğrenir. O bağlama oturturabildiği için erişkin, erişkin beyni öğrendiği şeyi bir bağlam içerisinde oturttuğundan gençlere göre Böyle biraz daha farklı açıdan daha iyi öğreniyor. Mesela detayları hatırlayamayabiliyor ama konseptleri, bağlamları, anlamı çok güzel kavruyor. Mesela bir metodun detaylarını, inceliklerini belki kaçırabiliyor. Belki orada daha çok çaba göstermesi gerekiyor ama metodun kullanım yerine dair hemen bilgece bir öğrenme geliştirebiliyor. Aa, ben bunu burada uygularım. Geliyor. Aslında hayatta uygulayabilme açısından yeni beceriler edinirken erişkin öğrenmesi daha avantajlı. Mesela siz... İşte çocukken diyelim bir enstrüman çalmayı öğrendiğinizde may, may, tıy tıy fıy fıy birebir çalışarak öğreniyorsunuz ama diyelim ki müziğe meraklı birisi ama vakti olmamış ufak ufak denemeleri olmuş gelmiş 40-50 yaşına neyse diyor ki ben falanca enstrüman işte piyano öğreneceğim. Şimdi piyanonun başına oturduğunda onun da çalışması gereken belli temel şeyler var. Fakat ilerlerken o melodiden aldığı geri bildirim daha önce bildikleri birleştiğinde tuhaf bir şekilde hızlı ilerleyebiliyor. Belki parmaklarıyla öyle öyle söz olmuyor. Hani bir fazla say 50'den sonra olunmuyor ama çok tatmin edici bir şekilde hani kendi müzikal isteklerini dünyaya dökebilecek derecede piyano öğrenebilmesi mümkün. Fiziksel motor becerilerde daha zor ama entelektüel bilgisayar alanda daha avantajlıdır erişkin. O yüzden hani şu benden geçti işini bir kenara bırakıp yani yumulmak lazım. Bu arada çok söyledim benim bir senem kaldı, 50 yaşından sonra piyano öğrenmeye söz vermiştim ama bunu 30'lu yaşlarımda yapmıştım. Tüh keşke demeseyim şimdi demiyorum ama yapacağım inşallah. Allah kısmet ederdi 50'yi vurursak ciddi bir piyano bir de İspanyolca çalışması olacak inşallah. Hocam kızınızı hoca olarak alacağınızı düşünüyorum. E tabi artık hocamızı da yetiştiriyoruz <gülüyor> bu kadar süresini. Melike Hanım bize bir kıyak yapar diye düşünüyorum evet. bakalım inşallah. Hocam son soruya geliyorum. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hmm. Tamam. E sonra devam ederiz. Hiçbir <gülüyor> zaman sorulara hazır değilim. İşin güzel tarafı bu zaten. E, i̇şin yaratıcı kısmı da bazen bu. Hani... Tabii tabii. Ben bu, bu arada bu oturumları bu yüzden seviyorum. Yani bana da düşünme ve toparlama fırsatı veriyor. E, bu arada çaktırmadan bazı şeylere de özellikle canlı yayınlardan sonra gidip bakıp çalıştığım oluyor. Ben doğru mu söylemişiz acaba falan diye güzel bir gelişim vesilesi.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 bazı e, kazıdığın zaman ortaya çıkabilecek ilginç hazineler var. Mesela bu aralar YouTube'daki popüler bilim ve popüler bilim kanallarında yani popüler bilim, ya yani popüler olan bilim kanalları ve popüler bilim kanallarında demek istemiştim. <gülüyor> e, zaman ve zamanın neden hızlı geçtiği konusu fazla işleniyor bu aralar. Şimdi içinde yaşadığımız sürat çağı bize çok zaman kazandırması gereken bir zamanken e, aksine hiçbir şeye yetişemez hale getiriyor bizi. Çünkü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 Çok hızlı bir şekilde baş edemeyeceğin bir noktaya taşıyor bu hayatını. Çünkü sadece bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalmıyorsun. O şeylere bir takım vaatler, onlarla ilgilendiğin yerlerde karşılaştığın insanlara bir takım vaatlerde bulunmak durumunda kalıyorsun. Bu seni yeni angajmanlara, yeni sorumluluklara sokuyor. Ve aslında hiçbirimizin hayatı bu kadar karmaşıklığı kaldırabilecek gibi değil. Bu arada...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 Değişen şartlar bizi belli şeyleri yapmaya zorluyor. Ve kadim olanlarda zaten yapmaya devam etmek zorunda olduğumuz şeyler olduğu için onların üstüne sürekli yeni görevler biniyor. Şimdi bu bizi yetişemez hale getiriyor. İşin e, teknolojik ve çağ boyutu böyle. Bir de psikolojik kısmı var. Bunların yani şu anda içinde bulunduğumuz ilişki tiplerinin hemen hemen tamamı yüzeysel olduğu için bizi bir türlü derinden tatmin etmiyor. Gerçek başarılar, gerçek ilişkiler yaşayamadığı için çoğu insan daha fazla skorla bunu tatmin etmeye çalışıyor ve oraya buraya atlıyasımız geliyor. Mesela şimdi bir tek işte uzman olmuş birisi <gülüyor> projektör sinirlendi. <gülüyor> mesela bir tek işte uzman olmuş birisi o işin çok mükemmelen yapan karşımda bir tane oturuyor işte Ali Bey mesela şu anda buradaki stüdyonun mimarı kendisi. Ee, Ali bu işi öyle bir konsantre yapıyor ki ve hani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 günümüzün dünyası anlamı yaratmamak için de dizayn edilmiş bir dünya. Çünkü anlamı bulduğunuz anda ona odaklanıp, onun için hedef koyup yani sistemin istemediği her şeyi yapar hale geliyorsunuz. Evet. Peki buradaki sistemle orası ayrı tartışılabilecek bir nokta olur. Fakat hocam benim gördüğüm şeylerden biri de seçenek çok. Yani e, ulaşılabilirlik artık çok fazla. Eskiden mahallemizin etraf mesela mahallede meşhur olmak. Mahalleydi ya bizim sınırlarımız. Mahalleden ile taşındı, ilden dünyaya taşındı. Şimdi biz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 o hıza daha az vaktim kalıyor çünkü seçim alıyor. Hiç vakti. kalmıyor hatta. Evet. Ve daha da devam ediyor. Ömrü seçenek fazlalığı bu yüzden ömrü yiyor zaten. Ve hocam aslında bu sosyal medya da aslında bize bir çeşit bunu veriyor. Yani insanın köklenebilmesi, derinleşebilmesi lazım ki orada bir anlam bulabilsin. E biz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 Neden sorusunu çocuk gibi biraz fazla sorduğumuzda aslında onun altında nasıl bir değersizlik, yetersizlik, hedefsizlik, ödösüzlük bir şeyleri olduğunu fark edeceğiz. Bu neden sorusu iyidir ama tabii ki bunu ancak hayatta sancı yaşayan insanlar kendine sorabiliyor. Önce soruyu kim sordu bilmiyorum ama e, bu arkadaşımız he, topla ben. evet mesela bu tip soruları soranlar o sancıyı hissedenlerdir. Sancıyı susturmayı seçebilirsiniz ağrı kesici medeniyetinde ya da sancının kaynağını araştırırsınız. Kaynağını araştırmak her zaman iyidir.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 Şöyle kameralara bakayım. Çok havalı Kesinlikle. duruyor burası. Bırakasım gelmiyor <gülüyor> valla. Ee, i̇lk çekimimizi tamamladık. Hazalcığım çok teşekkür ederim ben toparladığınız mi? sorular için. Ee, sorularınızı lütfen soruyorum. Etacikbeyin.com adresine gönderin. Hatta bu videonun altına yapacağınız yorumlarla da sorularınızı iletebilirsiniz. Hazal valla Kartal gibi hepsini topluyor. Tabi hazır buraya gelmişken bak bu kadar emek zahmet video çekiyor. Siz de böyle güzel güzel seyrediyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de tabii bizim bir destekleme tarafımız var. Sağolsun bizi destekleyenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sayılar gün geçtikçe artıyor. İster amigdala ister ponçik olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve eğer burada konuşulan konular hoşunuza gidiyorsa, işinize yaradığını düşünüyorsanız unutmayın. Başkasının da işine yarayabilir. olabilir. Paylaşın, arkadaşlarınızla haberdar edin. Dolayısıyla hayırlı şeyleri paylaşmak iyidir. İnşallah hayırlı bir şey yaptığınızı düşünüyoruz. Daha hayırlı işlerde beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.